2023 Balık Burcu. Burç yorumlarına hoş geldiniz değerli balıklar. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün size umarım çok güzel şeyler anlatacağım. Bakalım neler var neler yok. Ancak kanalımızla alakalı size birkaç bilgi vermek istiyorum. Kanalımda astroloji ile alakalı ciddi anlamda bilgiler var ve aynı zamanda astroloji eğitimleri var, astroloji sohbetleri var. Bunun haricinde spiritüellikle alakalı, evrensel yaşamla alakalı, hayat yolculuğumuzla alakalı, tekamülle alakalı çok ciddi anlamda bilgiler yer alıyor. Eğer bu konulara karşı merakın ilgin varsa kanalıma abone olabilirsin ve videomu beğenirsen sevdiklerine de paylaşabilirsin ve şimdiden beğendiğin için de çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili balıklar, bu yıl Jüpiter Koç burcunda ve ikinci evinizde yıla başlıyorsunuz. 16 Mayıs'a kadar burada kalacak olan Jüpiter maddi anlamda çok güzel fırsatlar verebilir. Ve bu fırsatlar para ve maddiyat konusunda sizleri güzel bir noktaya getirebiliyor. Tabi e, ilk anda bu masraflar olarak da bunu deneyimleyebilirsiniz. Bu fırsatlar, bolluklar tam olarak Nisan-Mayıs aylarında yoğun olarak hissedebilirsiniz. Paranın nereden geldiğini anlamadığınız halde bile kendinize harcamalar yaparken bulabilirsiniz. Özellikle bu noktada duygusal harcamalara dikkat etmenizde yarar var. Neptün uzun zamandır kendi burcunuzda biliyorsunuz yani balık burcunun gezegeni Neptündür. Ve Neptün balık burcunda yıllardır burada seyrediyordu. Ve burada olduğu için de balıkların önlerini görmeme yani onların önlerini görememek hissiyatına sahiptiler. Ama... Çünkü Neptün'ün bulunduğu yeri buharlandırma durumu vardır. Yani buharlandırma derken siz aslında oraya baktığınızda orayı hayal alemine getirme, ilham haline getirme, yani maddeyi aşma, yani maddeyi bozup enerji haline döndürme potansiyeli vardır Neptün gezegeninin. Ve siz zaten balık burcu olduğunuz için sizin zaten hayal aleminiz, Birçok insana göre daha evrensel olduğu için, daha fazla ilhamlara açık olduğunuz için arkadaşlar ne oluyordu? Rüyalarınız daha çok çıkıyordu ve buna benzer durumlar, evrenin size mesajlarını anlayabiliyordunuz. Bununla alakalı artık bir şeyler değişmeye başlıyor. Biraz daha maddi aleme geçmeniz gerekiyor. Ayaklarınız daha fazla yere basar hale gelmesi gerekiyor. Ve ne olacak? Satürn 2023 yılında sizin burcunuza geçecek ve sizi ciddi anlamda maddiyatla alakalı materyalize etme noktasında size ciddi anlamda getirileri ve götürileri olacaktır sevgili balıklar. Gelin bakalım daha fazla neler var 2023'te sizlere neler bekliyor? Uranüs'ten aldığınız destek açısıyla aslında hayatınızda pek çok şey değişti ve değişmeye de devam ediyor. Çocuklarınız, aile büyükleriniz, eğitim hayatınıza bağlı olarak çok fazla hızlı bir şekilde geçen döngünün içerisinde olacaksınız. Fakat yaşam size yavaş akıyormuş gibi gelebilir. Belirsizlik hissiyatı sizi yormuş olabilir Zaten hayatın belirli anlama geldiğinde hayatımızdaki sürprizleri de bir manada kapatıyoruz. Çünkü hayatta ne yapacağını bilirseniz o hayatınıza giren şey artık sürpriz olmaktan çıkıp tamamen sizin planladığınız bir şey haline geliyor. Ve de bu nokta hayatınızda şaşırmaları, duygusallıkları, güzel hislerin bir nevi önüne geçiyor. İşte bundan dolayı da belirsizlik hissiyatı bazen güzel olabilir ama bu belirsizlik hissiyatı çok uzun sürdüğünde sizi de yorabilir. 7 Mart'ta Satürn balık burcuna geçmesi Neptün sisini dağıtmaya başlayacak. Çünkü Neptün az önce de anlattığım gibi olayı buharlandırıyordu. Ancak balık burcunda bu Neptün sisi buharlandırmayı yapsa bile o sis içerisinde Nasıl yol alacağını bilen tek burç zaten sizdiniz. Önümüzü daha net görebilecek senaryolar içinde olacaksınız. 1, 4 ve 7. evlerde ve 10. ev konularınızla ilgili birdenbire netlik kazanacak çok konular olacak. Bunlar iş hayatı, kariyer, aile kökleri ve partner konuları oluyor sırasıyla. Çoktan bitmesi gereken bir ilişkinin bitmesine veya hiç ilişkiniz yoksa birdenbire hayatınıza birinin girmesine tanıklık edebilirsiniz. Bu yıl hayatınızda köklü ve kalıcı değişmeler gözlemleyebilirsiniz. Her ne kadar sıkıntılı ve zorlu süreçler geçirmiş olsanız bile balık burçlarının yönetici gezegeninin klasik astrolojiye göre Jüpiter olmasa sistem tarafından da ilahi bir güçle korunluklarının bir göstergesi özellikle Jüpiter Doğum haritanızda bulunan gezegenleri tirine, açığa attıkça orada belli bolluklar, belli olumlulukları hayatınızda gözlemleyebileceksiniz. Kişisel doğum haritanızı analizinizi yaptırmak isterseniz benimle temasa geçebilirsiniz. Doğum haritası analizi için bu videonun altındaki Whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Ve yine astroloji eğitimlerimiz var. Bu var olan astroloji eğitimlerimize katılmak isterseniz, bunların içerisinde yer almak isterseniz de yine bu WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. astroarif.com web sitemizden de detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, dedik ki korunduğunuzun bir göstergesidir Jüpiter verilen nasipleri kararlı, iradeli, istikrarlı ve karakterli bir duruşla karşılarsınız. Hayatın rüzgarını arkaya alacağınız bir yıl olacak. Klasik astroloji yorumlarının çoğunda Satürn'ün balık burcuna girmesi onlar için şanssızlık olarak değerlendirilebilir. Ama o balık burcuna geçtiğinde dediğim gibi doğum haritanızdaki tirini açığa attığı alanlar size olumlulukla geri dönecektir. Ve bundan dolayı da tam tersi Satürn'ün bir burca girmesi, o burcu disipline etmesi varsa aşılıklarını düzeltmesi anlamına geliyor. İşte orada Satürn'ün sizi disipline etmesi rahatınızı ya da huzur algınızı bozacaktır. Bu rahatlık da konfor alanınızdaki bu değişiklik sizin huzursuzluk olarak size geri döneceği için bundan dolayı da bu rahatsızlığı hissedebilirsiniz. Balıkları Neptünle birlikte hissettiği, dağılmışlık, tükenmişlik, nereye gittiğini bilememek hissiyatı Satürn'ün gelmesiyle birlikte kesin bir şekilde son bulacaktır. Neptün'ün ve Satürn'ün aynı burçta olmasa aslında hayalleri yapılandırmak demektir. Bu yıl balık burçları hayallerini kurdukları ne varsa gerçekleştirebilecek bir güce sahip olabilirler. Yani bu şu demek, bir şeyin hayalini kuruyorsun ama onun hayalde kalması bir sonuç elde ettirmiyor. Önemli olan Hayalini varlık alemine çıkartıp somut hale getirebilmektir. İşte bu yıl senin bunu yapabileceğin bir yıl. Yani bu önümüzdeki iki buçuk yıllık süreçten bahsediyorum. Plüton çok önemli bir gezegen. Özellikle bu yıl 11. evinizden 12. evinize geçecek. Ve bu da ne yapacak? Sizin spiritüel kabiliyetlerinizde, medyumik kabiliyetlerinizde bir artış hissiyatlarınızda bir artış meydana getirebilir. Yine gizli ilişkilerinizde de bir artış meydana getirebilir. Ya da gizli düşmanlarınıza karşı, size haset edenlere karşı biraz daha duyularlı olmanız gerektiğini gösterebilir. 12. evinize geçtikten sonra da 1 Mayıs ve 11 Ekim tarihleri arasında ilk girişini bu 12. ev yapıyor. Buradan sonra da yaklaşık olarak 30 yıllık bir süreç başlıyor sizin için. Çünkü 30 yıl boyunca size hissettireceği konu aslında her şeyin altından Kendiniz kalkabilecek kudret ve iradi yapıya sahip olduğunuzu ve burada da e, bu alandan desteklendiğinizi göreceksiniz. Pek çok insan yanınızdaymış gibi görünse de her şeyin üstesinden aslında tek başınıza geldiğinizi anlamakla yüzleşebilirsiniz. Ve özgüveniniz artacak ve aslında her şeyin sizin nasibiniz olarak aktığını görebileceksiniz. Negatife götüren, engelleyen düşüncelerden arınıp ruhunuzu özgürleştirebildiğinizi göreceksiniz sevgili balıklar. Mars dördüncü evinizde olacak. Yıla girerken ilişkilerle bağlantılı konular, çocuklar, iş, aşk, sağlıkla ilgili konular Mars sırasıyla aktive edecek. ve çocuklarla bağlantılı olarak kendinizi daha iktidar sahibi hissedebileceksiniz. Ve bu olaylara karşı karşıya gelmeniz durumunda da Bazen de kurban bilincine düşebilirsiniz. İşte kurban olma ya da kurban bilincine düşmemeye çok dikkat edin. Bu tarz bir durum al, durumla karşı karşıya kalırsanız ya bir doğum haritası danışmanlığı alın ya da e, psikolojiyle alakalı konularda ya da bir psikologla da terapi alabilirsiniz. Çünkü asla ama asla kendinizi feda etme eğilimlerinizde olmamanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Sağlık sorunlarına bağışıklık sisteminizde dikkat etmeniz gerekiyor. Satürn balık döneminde sizde olmasa bile ebeveynleriniz bu konularla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilir ve siz ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Zaten iyilik yapmayı seviyorsunuz. Sizler için de böyle bir etkiler olabilir. Genel olarak balıklar bol kısmetli ve mutlu yıllar geçireceklerini düşünüyoruz. İnşallah onlar için de öyle olur ve Burada Satürn'ün 2,5 yıllık döngüsünde gerçekten konfor alanınızda sizi zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Bunlarla karşılaştıkça da bunların araştırıp kendi gelişiminize tekamül etme noktasında size faydası olacak. Zaten sizin burada kendiniz şöyle bir noktanız var. Yani teslimiyeti iyi bilen bir burçsunuz. Teslimiyeti ve hayatın size kanalize ettiği alana gittiğinizde ya da işte bir doğum haritası danışmanlığı alıp hayatın size olan mesajı ve akmanız gereken yolu, gitmeniz gereken yolu bildiğinizde ve ona göre hareket ettiğinizde daha kolay ilerleyebileceksinizdir. Ben astrolog Arif Aydın. Videomu beğendiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli arkadaşlar.